Ya Deccal, bir kere dünyada şok bir olay meydana gelmesi lazım, Deccal. Yani bütün dünyayı dinsiz yapması lazım. Ya, büyük bir bölümü dinsiz yapması lazım. Allah'tan uzaklaştırması lazım. Ben algıdan eskiden zannediyorum, bir Deccal çıkacak, işte harikalar göstertecek. İnsanlar da onu haşa Allah deyip peşine takılacak. Ya yani böyle bu kadar ilkel, bu kadar akılsız bir kafaya insanlar girmezler. O zaman demek ki Deccal bilimsel bir görünümde makul bir görünümde göya yani insanları e, samimi olarak ikna ediyor görünümünde e, samimi deliller veriyor görünümde çıkması gerekiyor. Şu an eğer büyülü bir kafayla bakmazsak, dünyayı Deccal'in ne geçirdiğini görüyoruz. Dünyanın tarihine bakalım, bilimsel olarak inceleyelim. Hangi tarihte dünya bu kadar Kapsamlı, kesin, net ve güçlü olarak üniversitelerle, akademilerle, ansiklopedilerle, kitaplarla, dergilerle, televizyonlarla, cd'lerle yüzde 95 güçte diyelim. Hadi yüzde 99 da bizde yüzde 95 diyelim. Yüzde 95 güçte hangi devirde dünya böyle dinsiz olmuş? Bu kadar insanlar Allah'tan şüpheye düşer hale hangi devirde gelmişler? Bir tek bu devirde olmuş. O zaman Deccal çıkmış. Yani alamet, ana alamet bu göre Deccal'in ana alameti budur. Kaşını, gözünü, ağzını, burnunu onu bir kenara koysunlar. O ayrı konu.